Bu nasıl gidiyor? Şimdi arka kısımlarını çekiyoruz makinemizin Gördüğünüz gibi ustamız kontrol son kontrolleri yapıyor çalıştırmadan önce makineyi Sigorta panomuz. bir makineyi ostana mı oldu en düştüm Görüyorsun Tanrım'dan iyi Değiştin şu kadar iyi Açtım sana elleri Yavardım dertli dertli Bıcağım sahibisin Bıcağım yerim sensin <gülüyor> o o o o o o o o o o